İşte kadınlar olarak iş dünyasındaki girişimci kadınları tanımaya devam ediyoruz. Onlardan biri var şimdi karşımda. Tavsiye kanalı ve tavsiyeevi.com'un kurucusu Renan Tan, tavukçuoğlu bizimle birlikte. Renan Hanım sizi hemen tanımak isterim ben. Nerede, kaç yılında doğdunuz, nasıl bir ailede büyüdünüz, eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Merhaba, teşekkürler. Dünyayı gezdim herhalde <gülüyor> diyebiliriz. Diyarbakır doğumluyum. İlkokulu Diyarbakır'da bitirdim. İzmir'de liseyi bitirdim. Ee, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde üniversiteyi bitirdim. Daha sonra Amerika'da MBA yaptım. Yeniden İstanbul'a döndüm. E, bu arada e, dünyayı gezdim derken evet 35 tane de ülke gezdim. Çok keyifliydi. E, aslında ben uluslararası ilişkiler okudum Boğaziçi'nde çünkü harcayacı olmak istiyordum. Üniversite 3'te fikrim değişti. Ondan sonra MBA yaptım ve Amerika'da iş dünyasına atıldım ilk ve bunun çok faydasını gördüm. İlk iş tecrübelerimin Amerika'da olması gerçekten çok işime yaradı. 2004 yılında Türkiye'ye döndük ve ben 2005 yılından beri World of Mouth Marketing, ağızdan ağza pazarlama konusunda Türkiye'de çalışıyorum. Kendi ajansım var. Ve e, Tavsiye kanalı ve Tavsiye Evi diye iki markam var. Tavsiye Evi daha inovatif bir marka. Ondan heyecanla bahsetmek isterim size. Hemen ben de sormak isterim. Bu iş fikri ne zaman ortaya çıktı, ne zaman kurdunuz ve neden kurdunuz anlatır mısınız? Tabii ben ilk Türkiye'ye döndüğümde bir ajansta çalışmaya başladım. Bu arada hani girişimcilik konusunda da fikri olanlar için şunu söylemek isterim ki muhakkak ön deneyim çok kıymetli. Hatta bunu gençlere de çok söylüyoruz ya evet çok fikirleri var ve çok becerikliler fakat o deneyimler gerçekten çok kıymetli. Ee, SuperPeer diye bir platform bu arada açıldı. Orada da ben bu konuda girişimcilere özel proje yönetimine destek olmaya çalışıyorum. Çünkü bizlerin e, şey deney herkesin deneyimi kendine ama bazı kestirme yollar verebiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Bunlar e, deneyim çok çok kıymetli bir şey. Evet bugün biz de gençlerden çok şey öğreniyoruz ama o işbirliği çok kıymetli. Yani ne gençler biz tecrübelileri göz ardı etmeli ne biz tecrübeliler gençleri e, eskisi gibi azımsamalıyız. Çünkü iki tarafında masaya koyacağı çok değerli şeyler var. Ben ilk Türkiye'ye döndüğümde, bir reklam ajansında çalışmaya başladım ve orada benim üniversiteden arkadaşlarım ben Amerika'dan gidip gelene kadar böyle çok güzel yerlere gelmişler uluslararası firmalar. Da. E, Procter Gamble'da çalışan arkadaşlarım dediler ki Renan böyle bir biz word of mouth marketing ağızdan ağza pazarlama konusunda yatırım yapalım mı yapmayalım mı düşünüyoruz bize bu konuda yardımcı olur musun dediler ve biz böyle iki sene boyunca onlarla çalışırken Türkiye'de de evet bu konunun yatırıma değer bir pazar olduğu fikrine vardık ve daha sonra ben e, farklı bir markayı kur, kurmuştum e, ağızdan ağza pazarlama hizmetleri sunan daha sonra 2012 yılında kendi şirketimi oluşturmaya karar verdim ve sadece kadın platformu olarak çünkü tavsiyenin gücünün kadınlar arasında ve ağırlıklı biliyorsunuz %80 alışveriş kararını market alışverişlerinde kadın veriyor. Onlara yönelik tavsiye meleği dediğimiz üyelerden oluşan bir platform oluşturdum. Bu platform yönetimi daha sonra community management dediğimiz topluluk yönetimine evrildi ve pazarlama dünyasında topluluk yönetimi çok kıymetli bir şey artık daha da kıymetli bir şey çünkü o dinamikler olmadan markaların sonuca ulaşmaları çok mümkün değil. Ee, bizim e, bir e, Türkiye'nin her şehrinden üyeleri olan bir veri tabanımız var ve biz bu veri tabanına üye olan hanımların pek çok şeyini biliyoruz. Çocuklarının kaç tane olduğunu yaşlarına, çalışıp çalışmadıklarını, adreslerini ve bilmediğimiz şeylerini de anketlerle öğrenebiliyoruz. E, bu gelişimcilik yolculuğu gerçekten e, çok şey evet öğretiyor. E, bunlardan en önemlisini paylaşmak isterim. O da kendi işimi oluşturmaya kalktığım zaman aslında 8 senelik Türkiye'deki geçmiş iş yaşantımdaki repütasyonun ne kadar önemli olduğunu görmemdi Tülay Hanım. Çünkü... Ben e, World of Mouth Marketing hizmetleri vermeye başladığım dönemde dijitalin yükselmeye başladığı dönem es zamanlı ve biz bu dijital kampanyaların raporlamalarını yaparken e, o zaman ölçüm teknikleri çok gelişmemişti ve bizler markaları gayet e, yanıltıcı raporlar sunabilirdik. Bu benim etik anlayışıma da hiçbir zaman uymadığı için bir şey işlemediyse oturalım birlikte bunun nedenini konuşalım hani kimsenin birbirini kandırmasına gerek yok. Aynı zamanda bu benim hem sosyal girişimimde de her zaman gözettiğim bir şeydir. Samimiyet çok önemli, gerçek olmak çok önemli. Bu şekilde bir... E Reputasyon yönetimi oldu diyeyim. Çünkü kendi markamı oluştururken ben ortaya tavsiye evi diye dünyada olmayan bir iş modeliyle çıktım 2012 yılında. Dedim ki bir mecra oluşturacağım ve bu mecra markalarla döşenmiş olacak ve buraya gelen kadınlara ben hem bu markaların deneyimini yaşatacağım hem video içerikler çekeceğim, dijital içerikler, hem burada günler yapacağım. Aynı zamanda fokus grup çalışmaları da yapacağım. Yani bayağı inovatif bir şeydi zaten gidip daha sonra yurt dışında anlattığımda da şimdi buna kim gelip de yatırım yapacak? Yani olmayan bir modelden bahsediyoruz ve Bağdat Caddesi üzerinde eşimin kiracısının çıktığı bir daireyi ben bu iş için denemeye karar verdim. Ve Temmuz ayında dört duvar yıkılmış bir binada oturuyoruz biz elemanlarla birlikte böyle bir odayı bize hazırlamıştı eşim. Bir de tuvaletimiz vardı. Temmuz bir sermayeyle yola çıktınız? E i̇şte sıfır şu anda sermaye. Sadece kiracımızın çıktığı daireyi ben döşemek istiyorum markalarla ve burada bu bahsettiğim etkinlikleri, günleri, araştırmaları yapmak istiyorum ve markalara bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz buraya Mart-Nisan ayında taşındık. Oldu Temmuz ayı, hiç tık yok. Ama sezon biliyorsunuz Türkiye'de yaz aylarında durur, durur reklam pazarlama. Çok fazla bir şey yapmayız ama Eylül ayı itibariyle yeniden başlar ve benim Eylül ayında 2012 yıllarını hatırlarsanız blogger etkinlikleri olsun böyle tanıtımlar çok çok en e, canlı olduğu dönemlerdi ve Eylül'de benim evimin hazır olması lazım ve Temmuz'da biz kırık dökük dört duvar arasında oturuyoruz. Ondan sonra e, dedim ki e, biz Artık yapacak bir şey yok. 10 bin lira mutfağa harcayalım, 5 bin lira banyoya harcayalım. Bir marangozla anlaşalım, yaptıralım. Ben etkinliklere başlayacağım. Artık yani ne yapalım yok. Ve ondan sonra bu bahsettiğim reputasyon etkisi ve network. Çünkü çok güçlü ve değerli ilişkiler oluşturmuştum. Teker teker onaylanmaya başladım markalar. İlk Vitra. Ee, o zamanın parasıyla 40 bin liralık bir yatırım yaptılar. Bütün yerlerimizi döşediler ve banyolarımızı yaptılar ve ısıtmalı soğutmalı bir klozet kapıından son model işte seramiklerine kadar ama fikre inandılar. Ve en çok satan modeli oldu Nest serisi diye bir şeyle banyomuzu döşediler. Çünkü buraya her sene binlerce kadın girdi çıktı ve biz onlara işte çıkış poşetlerinde tanıtımlar, indirim kuponları vesaire de verdik. Yani ben o modeli sonra tam hayalimdeki gibi işlettim. Ama ilk litre gelince, dedim, a dedim Allah'a bin şükür olsun yerler tamam. Harika bir e, seramik var yerde, kadınlar görünce inanamıyorlar, ahşap parke sanıyorlar. Hiçbir showroomda gösteremeyeceğiniz bir imkan. E ne yapacağız, mutfak yok. Ve sonra e, bize e, ilk e, Hafele, Hafele onay verdi ondan sonra litreden. E, hafele çok güzel, e, beyaz eşya yok, Hafele franke getirdi. İçini doldurmamız lazım. Tefal, çok çok sevdiğim bir müşterimdir. Tefal senelerdir. E mobilyamız yok. <gülüyor> Onu ya, Kütahya Porselen benim mentorum. Orkide Hanım'ın e, müşterisiydi. Ondan mentorumdu. Ondan geldi. Ondan sonra her şey 12 Eylül'de biz lansman yaptığımızda bu evin eksik hiçbir şey yoktu, hiçbir şey yoktu. Yani mobilyasından çatal bıçağına kadar her şeyimiz vardı, bir hayaldi, gerçek oldu. Yani çok çalışmak gerekiyor, evet bir sürü şeyin bir araya gelmiş bir aslında örneği benim bu gelişimcilik hikayem. Çok güzel, müthiş bir hikaye ve network'ün gücü. Yani şimdi evet, bizin evet, bir şekilde bir arkadaş ilişkisi, iş ilişkisi var. Ama herkes birbirinden kopuyor. Yani lisedeki, üniversitedeki arkadaşını e, sadece arası arası, 2-3 kişi arasında telefonlaşır. E, diğerleriyle bağlar kopuyor. İş arkadaşları keza aynı şekilde. Siz bunu nasıl başardınız? Yani hep bağınız devam ediyor muydu o kişilerle ki network bu kadar network Hı -hı. oldu size? Yoksa e, eski günlerin hatırına bir telefon yetti mi? Ya böyle işte Galatasaraylıların böyle vardır çok e, kopmayan bağları. Benim kardeşim İzmir Amerikan mezunu mesela onların çok sıkı bağları vardır. Biz Boğaziçililerin de öyle e, sıkı bağlarımız vardır. Yani benim e, Boğaziçi'nden evet ilişkimin kopmadığı çok çok yakın arkadaşlarım var. E, fakat sadece geçmişteki arkadaşlarınız değil yeni iş hayatında oluşturduğunuz e, ilişkilerin, networklerin kalitesi çok önemli. E, kesinlikle hani burada oluşturulan ilişkiler, hele Türkiye'de ilişki, hani know how değil know who derler ya, kimi tanıdığınız gerçekten çok çok kıymetli bir şey ve o ilişkilerin yönetimi çok kıymetli. E, doğru kişileri tanıyor olmak yetmiyor. E, doğru kişileri doğru bir şekilde tanıyor olmak gerekiyor. Evet. Peki yolculuğunuza devam edelim. Tavsiye Evi hangi noktadan hangi noktaya geldi ve tam olarak neler yapıyorsunuz? Demin biraz bahsettiniz ama biraz hı hı. ayrıntıya girerek anlatmanızı... Tabii. Bizim en büyük değerimiz aslında sahip olduğumuz veritabanı, iş modeli olarak baktığınız zaman çünkü çok tepkisel kadınları bir araya topladığımız bir platformumuz var. Tepkisel derken şundan şunu kastediyorum. Yolladığımız e-postaları açan, e, yolladığımız anketleri cevaplayan, bize dönüş yapan kadınlar. Çünkü biz hepimiz bir sebeple buradayız. Bir topluluğun parçasıyız ve birbirimizin hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için buradayız. O yüzden üyelerimizin adı tavsiyemeliyim. Bu dinamiği oluştururken, markayı oluştururken yine e, şunu düşünmüştüm. E, Karşıdakine bir titr vermek önemli ve bunun da faydasını şöyle görmüştük biz daha ilk kampanyamızı yapmadan üye sayımız artmaya başladı çünkü insanlar birbirlerine ben tavsiye meleği oldum gel sen de tavsiye meleği ol derken aslında kendilerini de tatif ediyorlar. O yüzden orada da güzel bir matematik oluşturmuştuk. Bir Arkada bir kitap var, Marketing Management in Turkey diye. Çünkü şöyle, onun WOM bölümünü ben yazdım. Türkiye'deki okullarda da teori okutulurken daha çok Türkçe kaynaklar bulunabiliyor. Ama örneklere geldiğimiz zaman çok zorlanılıyor. Onlar için hep konuk alıyorlar hocalar. Vesaire böyle bir kitap çok güzel oldu. iki hoca arkadaşımın yazdığı kitaba ben de Buam Chapter'ını yazmış oldum. Bir şey nasıl yapılır, nasıl doğru yapılır şeklinde. Çünkü Türkiye'de özellikle Türkiye'de gerçekten bir şeyin çok fazla uygulanıyor olması, bir yöntemin çok çana, çok firma tarafından tekrar tekrar uygulanıyor olması onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Böyle de acı verici bir şey var. Bunlar takipçiler olabiliyor. Rakip yaptığı için yapmış olmak zorunda olduğu için yapıyor olabiliyor. Üst yönetime bazı sayıların raporlanması gerekiyor. O benim çok karşı olduğum konu. Çünkü sayılardan çok ben kalitatif taraftayım. Oranın daha uzun vadeli yatırımının getirilerine inanan bir profesyonelin pazarlama dünyasında ki bunu da görüyorum kendi praktisinde. Bu şekilde bir şey var iş dünyası içerisinde benim modelimde böyle bir dinamik var. Şimdi sizin o modelinizi tariflemeniz istiyorum Ne yapılıyor orada ne oluyor tavsiyemelikleri ne yapıyor Siz ne yapıyorsunuz nasıl bir sistem var işleyiş var ne oluyor Şimdi iki şey olabilir. İstanbul'da yaşıyorsa tavsiye melekleri, biz tavsiye evindeki etkinlikler pandemi öncesi, araştırma grupları günleri onları davet ediyor olabiliriz. Ee, Türkiye'nin 81 ilindeki üyelerimizin de farklı şekillerde iletişime geçiyoruz. Mesela bir gazete veya dergi bizden... Ee, bu kadın segmenti sadece kadın üyelerden oluştuğumuz için genel araştırma yapamıyoruz. Bu segmentten fikir almak istediği konuda bir anket yollarsa biz yarım saat içerisinde 2000-3000 kişinin cevapladığı anket sonuçlarını hemen dönüp yayınlamalarını sağlayabiliyoruz. Üyelerimizin de hoşuna gidiyor yani onların çünkü fikirlerine önem verilmesi önemli bir şey. Bizde topluluk yönetiminde ki ben bu konuda çok danışmanlıklar veriyorum. ...kadın topluluğu yönetimi konusunda. Çünkü onları ne konuşturur? Daha da önemlisi olan bizim konumuzda. Birini konuşturmak benim için çok kolay. Benim için önemli olan bu su halkalarının yayılabilmesi için... ...benim konuşturduğum insanın arkadaşına verdiği tavsiye ile... ...o mevzu bahis ürünü satın aldırıp aldıramadığı. Bu çok önemli. Yani ben aslında tavsiye aracılığıyla satışları... Te tetiklemeye çalışırken birini benim doğru şekilde etkilemem önemli ama o kişinin de doğru insan olması çok önemli yani kimin ne dediği bizim işimizde çok çok önemli Zaten seneler içerisinde bu influencer marketinge evrildiğimiz noktada da şunu görüyoruz. Biz mikro influencer diyoruz üyelerimize. Çünkü 5 bin, 10 bin takipçisi var. Neyse hani böyle yüz binlerce takipçileri olan influencerlar değiller. Ama biz onların etkisine de çok inanıyoruz. Şimdi ben datama ne yapıyorum'a dönersek İstanbul'da, yaşayan tamam. onların ilgi alanına giren konularda pandemi öncesi tavsiye evinde etkinlikler yapıyorduk. Bunlar ultra keyifli geçiyor. Gelemeyenleri de canlı yayınla katılımcı olarak alıp bazı ödüller verebiliyorduk. Mesela Pınar Labne kampanyasında buraya Sahrap Soysal geliyor veya Tefal'in lansmanlarında iki kere Arda geldi ve bize Arda'nın yemeklerini yeme imkanı yani böyle bir şey yok dünyada. Tabii ki konuşturuyor. Çünkü VOM e, nedir? Tavsiye nedir? Beklentinin üzerinde bir deneyim yaşatmanız gerekiyor. E, bu kadar basit. Aslında o kadar da basit olmuyor bazen ama beklentin üzerinde deneyim. Bu benim hani uzmanlık alanım ve e, tavsiyemin işiniz daha kolay çünkü daha gerçek buradaki markalarımız mesela çok harika bir profilo mutfağımız var biz orada nefis günler yaptık çünkü hanımlar gelip evinde profilosu yok orada yapıp öğleden sonra misafirlerini ağırlarken deneyimlerini paylaşıyor e, veya işte e, farklı markaların farklı etkinlikleri olabiliyor burada. Tavsiye kanalı tarafında 81 ildeki üyelerimize dediğim gibi araştırma vesaire çalışmaların dışında kutu kampanyaları yapıyoruz. En son Hametol kampanyamız vardı. Burada da bizim en büyük avantajımız şu, pazarlama dünyasına getirdiğimiz en büyük asli şey, park. Mesela bunun hedef kitlesi ve pantol kullanan kadınlar. Biz anketle kimin ne kullandığını bildiğimiz için hametolü ve pantol kullanan bir kadına denetebiliyoruz. E, bu marka için çok kıymetli bir şey. Daha sonra e, mesela biz farklı e, uygulamalar var. Bir kutunun içerisinde her ay bir sürü ürünün kadınlara ulaştığı. Tamamıyla sampling ve onun çok fazla farklı hedefleri olan markaların katıldığı uygulamalar. Biz öyle değiliz. Biz bir ay boyunca veya iki ay boyunca sadece onu konuşturuyoruz. Ve bir takvimimiz var. Çünkü biz sadakat hedefliyoruz. Sadakat. Ve bu sadakati pek çok uzun senelerdir çalıştığımız markalarda nasıl oluştuğunu gördük, deneyimledik. Tekrar dönüyorum, Türkiye'de bir şeyin yapılıyor olması çokça doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bizimki çok meşakkatli bir iş. O yüzden Türkiye pazarında yerini bulamamış bir şeyden bahsediyoruz burada operasyondan. Dünyada örnekleri daha fazla var. Ama e, şu anda daha shortcut yöntemler var. Influencer marketing gibi. Kaç kişiye eriştin? 2 milyona eriştim. E, peki bu kaç kişiye eriştin? 2, yani 600 bine eriştim. Olunca böyle biz birazcık daha arka planda kalabiliyoruz. Oysa siz 81 ile oradaki kadınlara gönderdiğinizde onlar deneyimlerini bir şekilde bloglarında ya da YouTube kanallarında paylaşıyorlar ve çok evet. sahici oluyor. Yani şimdi ben görüyorum ünlülerin Instagram hesaplarında ünlü eline işte bir ürün alıyor. Ee, diyor ki ben bunu kullanıyorum. Bu çok güzel bir ürün. Ama biliyoruz ki o bir reklam. Ve bana hiç inanmıyor. Evet. Hiç gelmiyor. Ama hiç hiç evet. gelmiyor. İnanın hiçbirine inanmıyorum. Yani evet. bir kere o ürünü o ünlü kullandı diye o ürünün kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Ama ben aynı ürünü senin benim gibi alttan sıradan birinin YouTube'da anlattığını görürsen ve hmm. o bana derse ki ya biliyor musunuz bunu böyle böyle kullandım ne kadar iyi geldi. Ben ona inanıyorum. Hmm. Evet Ama doğru. Ama fark doğru. etmiyor. Yani benim gibi evinin başkaları da böyle düşünüyordur. Evet ama işte orada bazı rakamların peşindeler. İşte televizyona reklam verdim, bu kadar insan izledi. <gülüyor> Hadi ya gerçekten mi? <gülüyor> hani komik geliyor bize. Ama bakış açıları markaların çok farklı. O yüzden aslında doğru ölçümlemeye yatırım yapmak çok kıymetli bir şey. Neyin nereden geldiği, hangi yatırımın ne kadar etkili olduğu bir irade gerektiriyor yöneticiler tarafından. Tabii siz aynı zamanda kadın olmaktan kaynaklı eminim pek çok sorunda yaşamışsınızdır. Hem kendi yaşadıklarınıza baktığınızda hem de genel olarak çevrenize baktığınızda kadın girişimciler ne tür sorunlarla karşılaşıyorlar? Ben şahsen kendim kadın girişimci olarak hiçbir sorun yaşamadım. Yani kadın olduğum için herhangi bir sorunla karşılaşmayan şanslı az azınlık profesyonellerden bir tanesiyim. Ama e, baş, dışarıya çünkü benim bir tane çocuğum var bu arada. <gülüyor> yani e, 17 yaşında şu anda Can e, ve her zaman şu avantajım olmuştu benim. Önceliğim e, Can büyürken Can'dı ve bunu reklam ajansında bile çalışıyor olsam bunu diretebilme e, iradesine sahiptim. Yani ben 9.30'da gelirim ve 5'te çıkarımı çok uzun seneler canı anaokuluna bırakıp sonra eve gidip onu alıp yemeğimi yapma e, şeyini e, izleyebildim. Ama ben bunu e, kendi eğitimim ve masaya koyduğum değerle diretebildim. Herkes bunu yapamıyor. Ben şimdi bunu yaparken... Çalıştığım yerde, iş hayatında ve daha sonra bizim en büyük tabii ki e, zorluğumuz diyeyim e, görevlerimiz. Yani bize biçilen görevler. İşte o noktada aslında e, hayatı kolaylaştırabilecek e, uygulamalar, yardımlar, kaynakları bilmek bir proje yönetimi biliyor musunuz aslında Tülay Hanım? Yani orada bir insanın mesela... Ee, öneriyorum bu arada işte bu kadın girişimcilere ben yaşamadım ama onların yaşadığı zorluklar şöyle aşılabilir kaynaklarını bil bir mentorun olsun danışabileceğin birisi olsun ee, açık şeffaf olmak çok önemli ee, şimdi dört, dört anlaşma diye bir kitap okudum yeni çok güzel bir şey ee, tavsiye ederim hani birazcık kişisel gelişim gibi ama sevmen bu aradaki kişisel gelişim kitaplarını bu öyle değil dört anlaşma güzel bir kitap şey diyor hiçbir şey farz etme varsayma yani karşındakinden çekinmek vesaire gibi şeyler de çok yaşanıyor ay patronuma bunu nasıl derim ay ekibimle bunu nasıl ya yok öyle bir şey yani bilemeyiz o yüzden sen kendin olmak ve çok önemli tabii kendin doğru yerde olmak da çok önemli hani kurumsal kültüre uyumlu bir yerde Kendini konumlandırmak, kendine hak ettiği değeri vermek, ondan sonra geliyor diğer şeyler. Çünkü herkes kendine hak ettiği değeri verirse e, bulunmak zorunda olmadığı yerde de bulunmaz. Hani kimse mobbingle e, başa çıkmak zorunda, yani yok mu, başka iş mi yok, başka yer mi yok e, diye düşünülebilir e, diye ben düşünüyorum. duruşun değişirse, tavrın değişirse, dünya değişir, çevrendekiler değişir evet. gibi söz var. Evet. Evet, yani şeyler de var, işte behavioral development theory, böyle bir, mesela bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman da her şey değişebiliyor. Burada şeyden bahsetmiyorum, gerçekten çok sert mobbingler vesaireden bahsetmiyorum. Bazı şeyler yönetilebilir, hani ilişki yönetiminden bahsettik ya, bunlar yaşam becerileri, bakın Tülay Hanım dönüyoruz, aslında bu şeyde, sohbette bahsetmediğimiz, benim sosyal girişimim olan Pudoyapa ve kız kardeşlerinde çocuklar üzerinde oluşturmaya çalıştığım bu yaşam becerilerini güçlendirme burada devreye giriyor. Biz çünkü hayatta ilişki yönetimi nedir, liderlik nedir, ekip çalışması nedir, iş başladığı noktada öğreniyoruz. Zor insanlarla nasıl başa çıkılır, adil rekabet nedir, çatışma çözme becerisi nasıl yapılır? Yani bunlar... Çok kıymetli bilgiler ve biz bunları sonradan kurslara giderek edinmeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Ya bence kadın e, zor, kadınların yaşadığı zorluk değil, biz insanların yaşadığı zorluklar var genel olarak. E, o yüzden e, bu şekilde cevaplayabilirim bu sorunuzu. Orada bir parantez açalım. Bu videoyu diğer videomuzu eğer izlemek isterlerse ben şöyle şuradan bir yerlere. Linki koyacağım. Pudi HEPA ve Kız Kardeşleri isimli sosyal sorumluluk projesi var kendisinin ve şahane bir proje. Mutlaka o videomuzu izleyin ama burada bir cümleyle de olsa bahsetmenizi isterim. Tabii bir toplumsal dönüşüm projesi kız çocuklarına yatırım yaparak onların gerçek süper kahraman Anadolu'nun kadınlarının bez bebeklerinden ve ilham veren hikaye kitaplarından ilham alarak büyüyerek ileride güçlü toplumu oluşturmaları için setler satıyoruz bez bebekler ve hikaye kitapları. Toçev aracılığıyla kız çocukların eğitimine gelirimiz dönüyor ve el yapımı ürünleri de kadınlar evlerinde çalışarak üretiyorlar.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 bir sürü engellerle karşılaşılabiliyor o noktada mentor diyebileceğimiz işte kadın e, kagider olur başka e, platformlarda bankalar bile bir sürü eğitimler sunuyor e, coscap sunuyor